temayinin odağını arz oldu. Şu oturüleriz ama belirli telimiz devam ediyor. 0 22'likye kadar. Kılıçdaroğlu saat 22 işaret etmişti. Yeni video geldi ki vakfının ismini böyle açıkladı Kılıçdaroğlu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu saat 22 işaret etmişti. Sosyal medyadan paylaştı. Geliyor mutlu, huzurlu günler dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında flash açıklamalarda bulunmuştu. Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu bu akşam saat 22 işaret etmişti. Kılıçdaroğlu'ndan yeni paylaşım geldi CHP'ye direkt paylaşımına Onlar kaçak yer ararken Bizim başka memleketimiz yok Biz bir yere gitmiyoruz Bu devleti birlikte ayağa kaldıracağız Geliyor mutlu huzurlu günler Notunun düştü işe detaylar Haber Haber Politika CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Saat 22.00'yi işaret etmişti Sosyal medyadan paylaştı Geliyor mutlu huzurlu günler. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu saat 22.00'ye işaret etmişti. Sosyal medyadan paylaştı. Geliyor mutlu huzurlu günler. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında flaş açıklamalarda bulunmuştu. Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu bu akşam saat 22.00'ye işaret etmişti. Kılıçlaroğlu'ndan yeni paylaşım geldi. CHP lideri paylaşımına, onlar kaçacak yer ararken, bizim başka memleketimiz yok. Biz bir yere gitmiyoruz, bu devleti birlikte ayağa kaldıracağız. Geliyor mutlu, huzurlu günler, notunu düştü. İşte detaylar. Partisinin grup toplantısında bürokratlara uyarılarda bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, emri uyguladım diyerek kurtulamazsınız çünkü bu vatana ihanettir demiştim. Bugün de bunların arkasındayım. Kirlenmiş bürokratlara seslenmek istiyorum. Bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun onlara son iyiliği olsun diye konuşmuştu. Saat 22.00'y'i işaret etmişti. Kılıçdaroğlu, kaçış planı devrede. Erdoğan, vakıf süsü verdiği paralel yapılarla yurt dışına devasa paralar aktarıyor. Akşam saat 22.00'de bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu saat 22.00'de video paylaşımda bulundu olmuş, şunları söyledi. Bugün bürokratlarımıza seslendim. Az da olsa suça bulaşmış olanların hizmet ettikleri kişiler tarafından hiç umur sanmadıklarını söyledim. Onların kendilerini kurtarma planlarında siz yoksunuz dedi. Ülkemizin dürüst, şerefli bürokratlarına selam olsun. İktidarımız da onları güzel günler bekliyor. Sarı bürokratlar sizler devleti bitkisel hayata soktunuz, kendinizi de bitirdiniz. Amacım konuya sokulan bu devleti uyandırmaktır. Size de bir iyilik yapıyorum sarılar, sizi bu suç gemisinden indirmek istiyorum. Çok geç olmadan küçük cezalarla kurtulun. Belgeler elimizde. Onlar planlarını yapmaya devam ediyor. Çok sayıda paralel planları var. Bugün ben içlerinden çok vahim birini açıklıyorum. Belgeler elimizde. Bir vakıf kurduruyorlar Amerika Birleşik Devletleri'nde. Amerika Birleşik Devletleri kanunlarının arkasına gizlenebilirler. Orası hukuk devdi. Hukuksuzlukla yok ettikleri ülkeden hukuka sığınmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçmak istiyorlar. Kendileri için yeni bir Pennsylvania yaratmanın peşindeler. Peki ne yapıyorlar? Paravan bir vakıf kuruyorlar. Başına bir Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı koyuyorlar. Ama vaktin asıl yönetimi Erdoğan ailesi üyelerine ait. İsim vermeyeyim. Belki kendileri söyler. Bu para van yapının izin çıkarma hakkını kazanması için paraya ihtiyaçları var. Türkiye'den iki vakıf seçiliyor. Öğrenciler için kuruldu süsü verdikleri vakıflar. Türgev ve Ensar. Bu vakıflar başlıyor. Paraları bir Amerika Birleşik Devletleri vatandaşına göndermeye. 20 milyon dolar, 10 milyon dolar, 20 milyon dolar, 10 milyon dolar bir Türgev, bir Ensar. Para gönderimi listesinin sonu yok. Hepsinin dökümleri elimizde. 1 milyardır iyi transfer ediyorlar Amerika Birleşik Devletleri'ne. Bu paraları neden sürekli Amerika Birleşik Devletleri'ne transfer ediyorsunuz? Paralel hayatlar kurma görevini size kim verdi? Başka memleketimiz yok. Gelelim Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçmaya hazırlananlara. Erdoğan çık söyle. Bu para gönderttiğin paralarının başında senin ailenden kim var? Kim ailenden alıyor bu paraları karşı tarafta? Son olarak halkın belediyelerine sesleniyorum. Bu, Bu yüzden mağdur. Bizim başka memleketimiz yok. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Son dakika haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 0.22 52'ye kadar deriz yaniyor. Avrupa Birliği'ne üye olmak isteyen ülkeler için önde bulunmuştu. Dikkat çeken Türkiye detayı ortaya çıktı. Avrupa Birliği üyesi olmak isteyen ülkeler için önede bulunmuştu. Yeni yeni projeye gelen yorumda dikkat çeken Türkiye detayı ortaya çıktı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avrupa Birliği'ne üye olmak isteyen ülkeler için Avrupa Siyasi Topluluğu Projesi Önerisi Avrupa'da büyük bir gündem yaratmıştı. Macron'un Avrupa Birliği'nden daha esnek şartlara sahip olarak kurulmasını istediği bu inisiyatife Profesör Doktor Langeus Babel'den çarpışı bir yorum geldi. Badel inisiyatifi daha önce de denenmiş başarısız bir projenin tekrar edilmesi için öneride bulunmuştu. Yeni projeye gelen yorumda dikkat çeken Türkiye detayı. AB üyesi olmak isteyen ülkeler için öneride bulunmuştu. Yeni projeye gelen yorumda dikkat çeken Türkiye detayı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un AB üye olmak isteyen ülkeler için Avrupa siyasi toplumluğu projesi önerisi, Avrupa'da büyük bir gündem yaratmıştı. Macron'un daha esnek şartlara sahip olarak kurulmasını istediği bu inisiyatifi Profesör Doktor Hélène Badel'den çarpıcı bir yorum geldi. Badel, inisiyatifi daha önce de denenmiş başarısız bir projenin tekrar edilmesi şeklinde değerlendirdi. Badel'in yorumundaki Türkiye detayı ise dikkat çekti. Dünya gündeminde ülkelerin AB üyeliği ile ilgili tartışmalar devam ederken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan dikkat çeken bir öneri gelmişti. Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne üyeliğinin yıllar süreceğini belirten Macron, bu ülke gibi AB ile aynı değerleri paylaşan ülkelerin Birliği üyesi olmak yerine Avrupa Siyasi Topluluğu çatısı altında birleşebileceği önerisinde bulunmuştu. Fransa'daki Paris'in pantheon Sorbonne Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Tarihi Bölümünden Profesör Doktor Laurent Jabade Le Monde gazetesi için Macron'un 9 Mayıs'ta Avrupa Parlamentosu'ndaki konuşması sırasında önlerdiği yeni Avrupa siyasi topluluğuna ilişkin daha önce de bir Avrupa siyasi topluluğu projesi vardı ve başarısızlıkla neticelendi başlıklı yazı kalemi aldı. Macron'un projesini eski Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand'ın önlerdiği ve 1991 Deprak'taki bir zirvede görüşülen projeye benzerlik gösterdiğini anlatan Bader, Mitterrand'ın projeye Sovyet Birliğinin vesayetinden çıkan orta ve Avrupa Devletleri'ni dahil etmeyi hedeflediğini kaydetti. Bader, projesinin Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve dönemin Çekoslovakya'sının sıcak bakmaması nedeniyle başarısızlığa uğradığını anımsattı. Umut vadetmiyor. Madron'un, Ümit Terand'ın Avrupa Konfederasyonu projesinin ismini değiştirerek kafaları karıştırdığı yorumunu yapan Bader, Fransız Cumhurbaşkanı'nın girişiminin 27 üyeli avliye uymadığına, projenin umut vadetmediğine dikkati çekti. Badel, 1950'lerde de söz konusu projeye benzer ve üye olacak devletlerin dış politikalarını koordine etmek, ortak pazar oluşturmak amacıyla çalışmalar yürütüldüğünü hatırlatarak, Madron'un Avrupa siyasi topluluğu girişimiyle başka bir şeyi hedeflediğine değindi. Dikkat çeken Türkiye detayı. Madron'un bu girişimle Rusya sınırındaki Avya üye olmak isteyen Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ın sosyoekonomik anlamda Avrupa'ya bağlayan bir oluşum peşinde olduğu değerlendirmesinde bulunan Baden, ayrıca, Mavron, bu projeyle, Avrupa'nın sınırlarını istikrara kavuşturmak, Birleşik Krallık, Türkiye ve bir gün Rusya ile yeni ilişkiler kurmak istiyor ifadesini kullandı. Baden, Avrupa'daki siyasi oluşumlar kurma meselesinin uzun yıllardır devam ettiğini ancak birçoğunun başarısızlıkla sonuçlandığını vurguladı. Madron'un bir yandan tarihte iz bırakmaya çabaladığını belirten Bader, Fransız Cumhurbaşkanı'nın üye devletlerin projesine mesafe koyması nedeniyle yalnız kaldığı değerlendirmesinde bulundu. A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. AB üyesi ülkede OHAD ilan edildi. Acil durum kararı Facebook'tan duyuruldu. Yazıcı Ana Haber Mülterimiz devam ediyor. Yaklaşık 22.52'ye kadar değerli izleyenler. Toplu intihar detaylar kan dondurdu. arkadaşına ölüm anında görünce son anda... Par yaralanmıştı. Evde bulunan YİB isimli genç ise ilk ifadesine toplu intihar karar aldıklarını, arkadaşların durumunu görünce kendisinin son anda vazgeçtiğini açıkladı. Öte yandan korkunç olayın gerçekleştiği evde 3 arkadaşın intihar notu bulunduğu öğrenildi. Son dakika kartalda toplu intihar. Kan donduran detaylar. 3 arkadaş intihar notu yazın. Son dakika haberi. Kartal'da yaşanan toplu intihar teşebbüsü dehşete düşürdü. Bir evde buluşan üç arkadaştan Cemre Bilmez başına isabet eden kurşunla hayatını kaybederken yanında bulunan bir arkadaşı da ağır yaralanmıştı. Evde bulunan ilk isimli genç ise ilk ifadesinde toplu intihar kararı aldıklarını, arkadaşlarının durumunu görünce kendisinin son anda vazgeçtiğini açıkladı. Öte yandan korkunç olayın gerçekleştiği evde üç arkadaşın intihar notu bulunduğu öğrenildi. Son dakika... Toplu intihar haberi tüm Türkiye'yi dehşete düşürdü. İstanbul Kartal'daki evde üç arkadaş bir araya geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde intihar etmek için buluşan üç arkadaş, bir süre sonra aldıkları kararı uygulamak için harekete geçti. Esentepe mahallesinde bulunan beş katlı binanın üçüncü katındaki evden peş peşe silah sesleri yükseldi. Cemre Bilmez ve MBB silahla başlarına ateş edip kanlar içinde kalırken, evde bulunan YİV Sağlık ekiplerini aradı. Son dakika toplu intihar girişimi. Cemre Bilmez'den acı haber. Olay yerine gelen ekipler Cemre Bilmez'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı M.B.B. ise hastaneye kaldırıldı. Toplu intihar itirafı dehşete düşürdü. Gözaltına alınan Y.B.N'in verdiği ifadesine göre, Cemre Bilmez'in hayatını kaybettiği olayın toplu intihar olduğu öğrenildi. İfadesinde, ifadesinde, biz üç arkadaş intihar etmek için anlaştık. Sabah bir araya geldik. Bir arkadaşımızdan tabanca aldık. Cemre ve Meyve -B, B tabanca ile başlarını ateş ettiler. Onları o halde görünce, vazgeçerek sağlık ekiplerine haber verdim dediği öğrenildi. Üç arkadaşın intihar notu ortaya çıktı. Evde bulunan üç kişinin de intihar notu ortaya çıktı. Diyarbakır ve Adana'ya gömmeyin, beni Meyve'nin yanına gömün diye not yazan Cemre Bilmez'in, notunda ayrıca ailesine beni sevmeniz için her şeyi yaptım yazdığı öğrenildi. Sana layık olamadım. Ağrı yaralı olan MBV'nin ise. konuştuğum, iletişimde olduğum birisi. Cemre Bilmez'in adını vermek istemeyen çocukluk arkadaşı, ben Cemre'nin çocukluk arkadaşıyım. Beraber çocuk esirgeme kurumunda büyüdük. Kendisi çok yaşam dolu enerjili bir insandı. Yani nasıl böyle bir şeyin başına geldi hala inanamıyorum. Üç gün önce yanındaydım. Geldiğim yanında erkek arkadaşı, erkek arkadaşının kuzeni de vardı. Erkek arkadaşının kuzeninin ismi Yusuf. Erkek arkadaşının ismi Mehmetti galiba. 3 hafta önce tanıştıklarını söylediler. birlikte şu an burada yaşadıklarını, çocuğun gidecek yeri olmadığını söyledi. 3 gün sonra da bu olay geldi yani. Daha dün de konuşmuştum. Dünden önceki gün kanka bize gel bizde de kal evleniriz dedi. Ben de gelmek istemedim, arkadaşımlaydım. Sonra bu olay oldu işte. Asla intihar edecek birisi değil. Sürekli konuştuğum, iletişimde olduğum birisi. O çocuktan da çok boşlanıyordu son zamanlarda. İyi birisi falan diyordu ama asla intihar etmez Cemre. O bilinçte bir insan değil. Bana kardeşim söyledi. Ben de şok oldum. Hemen geldim buraya zaten dedi. Üç hafta önce tanıdığı birisi için neden intihar etsin? Konuşmasına devam eden arkadaşı, Cemre zaten milli eğitime bağlı bir okulda devlet memuru olarak çalışıyordu. Asla böyle çok ciddi bir aşk yoktu böyle intihar edebilecek kadar. Sürekli konuşuyorduk zaten. Üç hafta önce tanıdık birisi için neden intihar etsin Cemre diye konuştu. Yanındakileri kesinlikle tanımıyorum. Cemre Bilmez'in arkadaşı Ömer Özel ise, Cemre'nin yakın arkadaşıyım Kartal'dan. Cemre ile bir senedir tanışıyoruz yakın arkadaşımız sayesinde. Duydum direkt geldim, Bursa'dan geldim. Çok üzüldüm. Hayat dolu bir kızdı, yapacağını düşünmüyorum. İntihar olduğu söyleniyor. İntihar olarak geldim direkt. Olduğunu düşünmüyorum. Cemre çok hayat dolu bir kızdı. Yanındakileri kesinlikle tanımıyorum. Ben hatta tek kaldığını sanıyordum. Ev arkadaşı gittikten sonra hiç haberim olmadı yani evle ilgili durumunu bilmiyordum. Erkek arkadaşından hiç haberim yoktu. Cemre yeni kedi sahiplendi. Kedi sahiplenen bir insanın ben intihar etmek isteyeceğini sanmıyorum. Bir kedisini de seviyordu. Sırf onun için bile intihar edeceğini sanmıyorum dedi. Ayha. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bursa'da feci olay. Kadını vurdu. İntihar etti. Yazık. Ana haber ürtenimiz devam ediyor. Yaklaşık 22.52'ye kadar değerli yani. izleyenler. Üçü bir arada mı? bir rüya gerçek oluyor. Fiyabatçe ve Galatasaray bakın. ki Betalweger, "iOS inanmayacaksınız. Son dakika haberine göre Süperstar Süper Spor'un 2021-22 sezonu Trabzonspor'un şampiyonluğuyla sonuçlandı ve takımlar yeni sezon çalışmalarına başladı. Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefiyle girecek olan 4 büyüklen yanı sıra flaş transferleri adından söz ettiren Adana Söz Demirspor ve Fatih Karagümrük gözünü süceyip sözleşmesi sonu ermiş olan yıldızlara dikti. Bu yıldızlardan birini kadrosuna Son dakika, dünyaca ünlü yıldız, Süper Lig'e bedavaya geliyor. İnanamayacaksınız. Son dakika haberleri, Spor Toto Süper Lig'in 2021 22 sezonu, Trabzonspor'un şampiyonluğuyla sonuçlandı ve takımlar yeni sezon çalışmalarına başladı. Yeni sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle girecek olan dört büyüklerin yanı sıra flash transferlerle adından söz ettiren Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük, gözünü sözleşmesi sona ermiş olan yıldızlara dikti. Bu yıldızlardan birini kadrosuna katan takımın taraftarları, rüyasını gerçekleştirebilir. İşte detaylar. Son dakika haberleri, Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun sona ermesiyle birlikte takımlar harekete geçti. Yeni sezonda taraftarlarını mutlu etmek isteyen Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, sözleşmesi sona eren dünya yıldızlarını kadrolarına katmanın planlarını yapıyor. Sezon boyunca yaptıkları transferlerle dikkatleri üzerine çeken Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük ise sürpriz hamlelere imza atabilir. Peki sözleşmesi sona Eren Yıldız isimler kimler? Hangileri Türkiye'ye gelebilir? İşte cevabı. Luka Modric. Yaş 36 kulübü Real Madrid mevki orta saha. Kıscao. Yaş 30 kulübü Real Madrid mevki orta saha. Kıka. Yaş. 27 Kulübü Lille Mevki, Orta Saha Osmane Dembili Yaş 25 Kulübü Barcelona Mevki, Sağ Kanat Adnan Canuzaş Yaş 27 Kulübü Real Sociedad Mevki, Sağ Kanat Jorantin sol Yaş 27 Kulübü Bayern Münih Mevki, Orta Saha Din Mütah Yaş 30 Kulübü Funhan Mevki, Orta Saha Thomas Strakosma Yaş 27 kulübü Lazio mevki kaleci Artem Zimba Yaş 33 kulübü Zenit mevki santrafı Elneni Yaş 29 kulübü Orta saha mevki orta saha Alejandrela Cazette Yaş 30 kulübü Arsenal mevkii santrafı Andrea Belotti Yaş 28 kulübü Torino mevkii santrafı Angel D. Nımara Yaş 34 kulübü PSD mevki sağ kanat Antonio Rudiger Yaş 29 kulübü Chelsea mevki stoper Cıkrıstan Erbissel Yaş 30 kulübü Brentford mevki orta saha Cırıstan Balon Yaş 26 kulübü Boca Juniors mevki sağ kanat Dınocuk Oralı Yaş 27 kulübü Liverpool mevki, forvet. Edden Ketan. Yaş, 22 kulübü, Arsenal mevki, forvet. Federico Bernardeschi, Yaş, 28 kulübü, Juventus mevki, sağ kanat. Denver Kitarian. Yaş, 33 kulübü, Roma mevki, orta saha. Ivan Perisic. Yaş, 33 kulübü, Inter mevki, sol kanat. Jason Denayer. Yaş, 26 kulübü Lyon mevki stoper. Paul Pogba. Yaş 29 kulübü Manchester United mevki orta saha. Paulo Dybala. Yaş 28 kulübü Juventus mevki forvet. Sergio Roberto. Yaş 30 kulübü Barcelona mevki orta saha. Franck Kessié. Yaş 25 kulübü Milan mevki orta saha. Anahtar kelimeler yorumları gör. Ibrahimovic'ten Hakan Çalhanoğlu'na gönderme. Takım. En çok aranan haberler. Allahver bir temiz <gülüyor> devam ediyor yaklaşık 22'ye 2'ye kadar değerli izleyenler. Kılıçdaroğlu iddialarına yet yanıt AK Parti isimlerden art arda tepkiler geldi değerli izleyenler. AK Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına sert tepki geldi. Dış politika ne zaman adım atsak dedi bu açıklamalar geliyor dedi. Son dakika haberine göre CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gün içinde yaptığı açıklamada saat 22 işaret ederek kaçış planının antobesini ifşa edeceği ifadeleri kullanmıştı Kılıçdaroğlu. Onlar kaçacak yer ararken bizim başka memleketimiz yok biz bir yere gitmiyoruz bu devleti birlikte ayağa kaldıracağız notuyla bir video paylaştı. Son dakika, AK Partiden Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına sert tepki. Dış politikada ne zaman adım atsak? Son dakika, AK Partiden Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına sert tepki. Dış politikada ne zaman adım atsak? Son dakika haberi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gün içinde yaptığı açıklamada saat 22:00'yi işaret ederek kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu, onlar kaçacak yer ararken. ''Bizim başka memleketimiz yok. Biz bir yere gitmiyoruz. Bu devleti birlikte ayağa kaldıracağız.'' notuyla bir video paylaştı. Kılıçlaroğlu'nun açıklamalarına AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'tan sert tepki geldi. Son dakika haberi, CHP lideri Kemal Kılıçlaroğlu partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunmuş, saat 22:00'ye işaret ederek, kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim demişti. Kılıçlaroğlu, Saat 22.00'de sosyal medya hesabından onlar kaçacak yer ararken, bizim başka memnuniyetimiz yok. Biz bir yere gitmiyoruz, bu devleti birlikte ayağa kaldıracağız. Başını dik tut sevgili halkım. Sen varsın ve daha iyisini hak ediyorsun. Geliyor mutlu, huzurlu günler, notuyla bir video paylaştı. Kılıçlı açıklamalarına AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, canlı yayında sert tepki gösterdi. İşte son dakika gelişmesinin detayları. Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde. Kılıçlaroğlu iç mis oluşturmak istiyor. Ortaya attığı iftira FETÖ'nün kampanyası. Dış politikada ne zaman adım atsak Kılıçlaroğlu devrede. Hükümeti kanunsuzlukla suçluyor. Cumhurbaşkanlığı makamını tehdit etmeye kalkıyor. Kılıçlaroğlu Türkiye düşmanlarının propagandasını dilendiriyor. Yanıldığı konuların haddi hesabı yok. En dikkat çekici husus şudur. Cumhurbaşkanını açık bir şekilde tehdit etmek. AK Parti gereken hukuki girişimleri yapacaktır. Sinsi bir faaliyet yürütüyorlar. Bundan sonrasında açıklamalarına itibar edilmemesi gerekiyor. Kılıçdaroğlu herkesi suçluyor, demokrasiyi hedef alıyor. Söylediği şey sadece iftira atmak. Kılıçdaroğlu hani belge açıklayacaktı. Devletin kuruluşlarını işlevsiz hale getirmek istiyorlar. Koskoca partileri böylesine bir iftira kampanyasının parçası haline getirmeye çalışıyorlar. Burada açık kurumlar üzerinde iftira atarak kaçacak demek ahlaksızlıktır. FETÖ'nün darbe girişiminden kaçmamış ölümü göze almış bir cumhurbaşkanına bu iftirayı yapmak ahlaksızlıktır. Aile kavramını bu şekilde sistematik bir şekilde hedefe koyması karşısında Türkiye'de ailesi olan bütün vatandaşlarımız gereken karşılığı verecektir. Sonra bize niye bu dili kullanıyorsunuz demesinler. Eğer biz gerekeni yapmazsak işimizi yapmamış oluruz. Biz demokratik adak içerisinde bu mücadeleyi vereceğiz. Hiç kimse seçilmiş cumhurbaşkanını tehdit edemez. Hiç kimse ailesine karşı ve resmen kanunlarla kurulmuş vatandaşlarımıza ve öğrencilerimize sahip çıkmak için faaliyet gösteren vakıflara sanki bir terör örgütüymüş imasında bulunarak bu şekilde hedef gösterip mücadele etmeye kalkamaz. Biz buradaki mücadele konusunda deneyimliyiz. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları ise şu şekilde. Tamamıyla FETÖ'vari bir söylemdir. Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'da nasıl kaçtığını herkes biliyor. Bunun hesabını yargı önünde verecektir. Kılıçdaroğlu iftira kalasını yukarıya çekti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. CHP Genel Başkanı Kıbrıs. Böyle her izleyenler bu haberimizle birlikte haber haberi bir geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber haberseviz... daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli ve Türkiye'de uyanmak dileğiyle. Yakşamlar dileriz. Hoşçakalın.